hayırlı akşamlar saygıyla sevgiyle selamlıyorum e, sıhhat ve afiyet diliyorum bu korona günlerde Rabbim Cemil cümlemizi tüm dünyayı musibetlerden muhafaza buyursun e, bugün Vat üzerinden Montgomery Vat'ın Formative Period adlı kitabı üzerinden gerçekleştirdiğimiz kelam tarihi okumalarının dördüncü oturumu yapacağız. Hayırlı olsun. Rabbim hüsnü ifade ve hüsnü istifade nasip eylesin cümlemize. Şimdi bir öncekinde bir önceki oturumda genel dini hareketten bahsetmiştik. Yani ehl-i sünnetin kodlarından arka planından tarihsel sürecinden öncesinden bahsetmiştik. Evet. Bir sonraki haftada yani bir sonraki oturumda da nasip olursa mürciye olgusu üzerinde yani iman küfür yani itikadi kavramlar ya da teknik ifadesiyle el-esma ve lahkam kelamda bu kavramın üzerinde yürüyen, yürütülen ve ortaya çıkan ekollerden görüşlerden bahsedeceğiz, nasip olursa şimdi bugünkü konu Havat'ın kitabında daha önce de belirtmiştim kaçıncı bölüm Um, kitabında dördüncü bölüm arkadaşlar önünüzde kitaplar da vardır bu tabi bir okuma grubu bir, bir açıdan bir okuma grubu olduğu için tüm katılımcıların istifadeyi e, yükseltmesi için artırması için bu belirlenen alanları okuması istenir, beklenir. Biz de e, metin üzerinden takip edeceğiz. Metne daha atıf yapacağız. Bazı yerleri belki beraber birlikte okuyacağız. Öyle söyleyeyim. E, Wat'ın kitabında Allah'ın olayları belirlemesi. Yani kader başlığı altında inceleniyor. 131-183. sayfalar arasında 50 sayfalık bir bölüm. Şimdi ben bazı notlar aldım yine her zamanki gibi. Kitabın üzerinde de bazı yerleri de inceledim, işaretledim. Böylece çevriyi denetleme fırsatım da oldu. Güzel oldu. Orada da bazı tahsihlerim oldu. Belki sizler de fark etmişsinizdir. Çeviriyle ilgili. Sizin de tespitleriniz olursa, iletirseniz memnun olurum ayrıca. Toptan bir dosya olarak da iletebilirsiniz. Tek tek de iletebilirsiniz. Her türlü eleştiriye açık olduğumu ileteyim burada. Şimdi Vat'ın malumunuz bu kitapla ilgili bazı öncülleri vardı. Bu kitaptaki yönteme dair bazı bilgiler veriyordu girişte. Bunlardan iki tanesini hatırlatmam lazım bu bahsin girişinde. Bir tanesi şu, Vat bir mezhepten ya da bir ekolden bahsederken kesinlikle bu mezhebi temsil eden bir kişi var mı? Kendisine işaret edilen tarihsel bir şahsiyet var mı? Bunu önemsiyor. Eğer varsa bu ekolü temsil eden bir kişi varsa bunu bir ekol, bir e, düşünce yöntemi olarak görüp onu ciddiye alıyor, dikkate alıyor. Mesela cebriye dediğimizde kendisinde cebriye olarak işaret edilen bir kişi var mı? Yoksa bu böyle hayali bir mezhep mi? Yani e, üretilen bir e, mezhep mi? E, bunu belirlemek için, bunu tespit etmek için. Burada da Kendisine kaderi denilen kimse var mı? Ya da kaderi denilen kimse kimdir sorusu önem kazanacak. Bir diğer husus, siyasetin her zaman düşüncenin önünde gitmesi. Yine vurguladığı hususlardan kelam tarihi okumalarında bu çok önemli. Siyaset olguları belirliyor. Yani siyasetin düşünce üzerinde klasik çağlarda, orta çağda çok daha büyük bir etkisi var. Düşündüğümüzün daha ötesinde bir etkisi var. O sebeple düşünceleri böyle boşlukta olgular gibi değil de o düşünceyi doğuran siyasi, kültürel bir çanak içinde e, anlamak son derece anlamlı. Bu yöntem zaten oryantalistlerin tırnak içinde bizim oryantalist dediğimiz ama onların İslam araştırmacısı dedikleri kimselerin genel e, bir yaklaşımı zaten düşünce tarihi okumalarına genel bir yaklaşımı. Biz de bu yaygın değil. Yani düşünceyi okurken maddi kültürü, düşünceyi çeperini etrafını oluşturan sarmalı pek de dikkate e, almıyoruz. Şimdi vakt tabi önce konuya bu doğrultuda siyasetle girecek. Allah'ın olayları belirlemesi kader ve özgür irade irade özgürlüğü problemine işaret etse de aslında ilk ortaya çıkan kadedi hareketin bilimsel bir karşı çıkış ya da tavır alış değil. Yani cebriye'ye karşı bir tavır alış değil. Aslında e, siyasete karşı bir tavır alış. Emeviler tarafından temsil edilen ilahi otorite iddiasına karşı bir tavır alış olduğunu belirliyor. Bu mühim. Bu görüş, bu süreç boyunca kendini sürekli hissedecek. Bu bölüm içinde sürekli vurgulanan hususlardan bir tanesi olacak. Yani kaderiye hareketi ya da kaderiler dediğimiz zümre aslında ortada bir cebriye var da, bir mücbire var da, kaderciler var da bunlara karşı oluşmuş bir akım, bir fikri hareket değil. Aslında bir, tür, bir tür huruç hareketi, bir isyan hareketi, bir siyasi otoriteye başkaldırı hareketi şeklinde kendini gösterecek. Ben de e, tam anlamıyla emin olmamakla birlikte bu yönde bir kanaat sahibi olduğumu belirteyim. Bir de bu bölüm boyunca kaderiler kim? Gerçekten bu oldukça karışık bir mesele. Ama biz baştan şunu söyleyelim. Kaderi dediğimiz kişi, bu hususta farklı görüşler var. Hatta kendine kaderi diyenler, kaderi reddedenler, kaderi kabul edenler. Kaderi kabul etmek ne demek? Kaderi reddetmek ne demek? Oldukça karışık bir mesele. Bugün bile işte resmi ideolojinin ya da resmi paradigmanın kader algısını eleştirel yaklaşan, onu reddeden kişiler, kaderi reddedenler olarak gözük, gözüküyor mesela. Kaderi reddediyor filanca deniyor. Oysa ki arkadaşımız kaderi reddetmiyor, hocamız kaderi reddetmiyor. Fakat resmi kader anlayışını kabul edilen yaygın, sünni kader anlayışından farklı bir, hatta onun söylediği görüş bile sünni kader anlayışı içinde bir rengi temsil ediyor. Fakat... Bugün baskın olan anlayışla çeliştiği için mesela o kişi, o şahıs kaderi reddetmekle kader karşıtı olmakla eleştiriliyor. Bugün biliyorsunuz bir yani kaderi reddetmek kavramı oldukça tehlikeli bir kavramdır yani filanca kaderi reddediyor dediğinizde önemli ve itibarsızlaştırıcı bir ifadeleri bu yani e, bu, bugün de bu şey hassasiyet devam ediyor aslında bu kırılganlık devam ediyor diyelim bu kavram üzerinde yürütülen kırılganlık devam ediyor. Öyle. Şimdi yalnız Vat hemen girişte sayfa 131'de şöyle bir cümlesi var onu okuyayım. Kabaca söylemek gerekirse diyor. Bir öncekinden alayım. Ancak biraz da mantıksız biçimde genel anlamda kaderi adı bu düşünceyi kabul edenlere değil inkar edenlere verildi. Yani Şimdi kaderi dediğimizde şöyle bir şey aslında düşünülüyor. Kaderi Kaderi kabul edenler. Oysa ki bu kavram, kaderi reddedenlere verilen bir isim. Burada reddedilen kader nedir? Cebri kader anlayışıdır, kaderciliktir. Hatta biraz daha tahsis edersek, belirlersek, ilahi otorite iddiasına, yani emevilerin ilahi otorite iddiasına karşı çıkanlardır arkadaşlar. Emevilerin ilahi otorite iddiasına karşı çıkanlardır. Ama mesela bu anlamda Hasan-ı Basri bir kaderi değildir. Hasan-ı Basri de aynı şekilde. Yani Hasan-ı Basri'nin savunduğu kader anlayışıyla insan özgürlüğü fikriyle Mabed-el Cüheyni ile Gayran-el hiçbir farkı yok. Fark ne? Hasan-ı Basri isyana katılmadı. İsyanı doğru bulmadı. Mesela Mabed huruc ederken karşı çıkarken, grup toplarken etrafında ve bunu Görüşlerini böyle sert bir dille ifade ederken, isyanlara katılırken, fiili isyanlara katılırken Hasan-ı Basri katılmadı. Yani o yüzden biz Hasan-ı Basri'yi genel dini harekete yerleştirdik. Genel dini hareketin temsilcisi içine koyduk, bir kaderi olarak görmedik. Ama fikir olarak savunulan düşünce ideoloji bakımından Hasan-ı Basri ile, hatta onun talebesi olduğu ya da onun meclisinde bulunduğu iddia edilen, Mâbedel Cüheni arasında hiçbir fark yok. Tek fark birinin isyana katılması, is isyanı e, olumlaması, diğerinin ise isyana e, katılmaması. Bu bakımdan kaderi dediğimiz kişi kaderi kabul eden değil, kaderi reddeden, kaderciliği reddeden, hatta e, emevilerin ilahi otorite iddiasını reddeden, buna karşılık kişinin özgür iradesi olduğunu, böyle e, Allah tarafından belirlenen, onun gölgesi olan, onun halefi olan, onun adına hareket eden, la yüsel, la yuahhas, muaheze edilemeyen, sorgulanamayan bir ilahi otoritenin olmadığını iddia edenlere verilen isimdir. Nerede bu? Şam konteksinde efendim. Şam yani Emevi bağlamında. Şam'da kaderilik budur. Ha, Ne oldu sonra? Sonra değişti. Şimdi burada şunu vurgulayalım, yani Emmevilerden, Abbasilerden iktidarın geliş geçişi aynı zamanda düşünsel anlamda çok ciddi bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Bu iktidarın el değiştirmesi, düşüncenin de ciddi anlamda kırılmasını, değişmesini hatta bir anlamda gelişmesini sağladı. E hatta düşüncenin Şam'dan Basra'ya geçmesi, Bağdat'a geçmesi de aynı şekilde. Çünkü e, şehirler düşünceyi oluşturan kaplar gibidir. Yani şehrin bütün backgroundu, arka planı, o ıı, düşüncenin gelişimine ve oluşumuna katkıda ıı, bulunur. O bakımdan ilk kaderci tartışmaların kaderiye, ta kaderilik tar kaderi kavramının ve bu bağlamda ortaya atılan görüşlerin tartışmaların şamda ortaya çıkmasının çok büyük etkisi var. Orada devamında diyor ki kabaca söylemek gerekirse kaderi insan özgürlüğüne inanandır. Yani Burada bunu belirlememiz lazım. Önce bu kavramın anlamını belirlememiz lazım. Bu çok mühim bir şey. Mefhum düzeyinde tartışmamız lazım. Yoksa işin içinden çıkamayız. Kaderi nedir? Bunlar kaderi reddedenler ama dediğim gibi Emevilerin siyasi otorite iddiasıyla alakalı bir mesele e, bu. E, i̇nsan özgürlüğüne inananlar e, bunlar. Fakat o dönemde insan özgürlüğüne inanmak bugünkü gibi değil. E, i̇ktidara karşı çıkmak hükümete karşı çıkmak gibi, isyan etmek gibi bir anlam ifade ediyor, içeriyor. Çünkü bunun tam karşısında vurgulayan bir siyasi elk varsın karşınızda. Her şeyiyle bunu vurgulayan, kaderci bir anlayışı empoze etmeye çalışan, kendine sultan ya da zıbrullah fil arz olarak gören, Allah'ın halefi olarak, halefullah olarak gören bir resmi ideolojinin olduğu bir yerde. Siz buna karşı çıkmanız sizin isyancı saflarında yer almanız anlamına e, geliyor. Yani kaderilik bir tür Emevi id, id, idaresine muhalefet olarak ortaya çıktı. Sonra şunu da vurgulamamız lazım. E, tabii kaderi kaderiye e, ya da kaderilik böyle ortaya çıktı. E, bu dönemde kendisine kaderi denilen kişiler sadece Mabed el-Cüheni ve Gaylan el de ibaret değil. E, aynı zamanda hariciler içinde de bir grup var kendilerine kaderi denilen. E, dikkat ederseniz mesela Gaylan el ve Mabed el-Cüheni iddialarından bir tanesi e, si siyasetle ilgilidir. Fikirlerinden bir tanesi siyasetle ilgilidir. Onlar İmametin Kureyşi'lini kabul etmezler. İşte tam da bu emin siyasi otorite iddiasının karşısında bir durumdur. Durum ortaya çıkarır. Onlara göre e, yani Müslümanlar içinde ehil olan herhangi bir kimse bu onları e, yönetme yeteneğine, yönetme salahiyetine sahiptir. Aynı şeyi biliyorsunuz hariciler de iddia ediyorlar. Haricilerin de temel iddialarından bir tanesi imametin Kureyşiliği'ni reddetmek. Ancak e, Emeviler özellikle Hz. Osman vefatından sonra Araplardaki bir adet gereği, onlar Osmanlı'nın kanının mirasçısı olduğunu iddia ettiler. Hatta soyunun mirasçısı olduğunu iddia ettiler. Ve kendi sülalelerinde böyle bir yönetime dair, İslam ülkesini yönetmeye dair bir farklı bir özellik olduğunu, bir yani tırnak içinde bir kutsallık olduğunu vehmetmeye başladılar. Onlar değerli bir aileydi ve bu doğrultuda, ee, Müslümanları yönetmeye de, hilafete de en layık olan kimselerdi böyle bir. Bu tabii bu durumun ortaya çıkmasında e, İslam öncesindeki cahiliyet toplumundaki kabileci anlayışın çok ciddi etkisi e, var. Çünkü böyle bir demokratik bir yapı yok yani Araplar arasında. Onlar da mesela bir devleti bir yapı yöneten kim? O, o, o yönetmeye en yetenekli olan bir kabile yönetiyor. O kabile hem kendinde bir takım üstün nitelikler vehmediyor, hem hem de aynı zamanda bu bu üstünlüğünü bir takım farklı argümanlarla da temellendiriyor, bunları destekliyor. Bu bu özellik Emeviler üzerinden İslam düşüncesine de geçmiş gözüküyor ilk dönemler itibariyle. Tabii bu dönemde bunlara paralel, bu hareketlere paralel olarak kültürel hareketliliğin fetihler yoluyla da Devam ettiğini bir taraftan akılda tutmamız e, <gülüyor> gerekiyor. E, şimdi şeyde yani Abbasiler döneminde bu kaderi fikri e, tabii ki iktidar tarafından savunulan bir duruma geldi. Çünkü Mu'tezile etkili hale geldi e, Abbasiler üzerinde. Dolayısıyla kendilerine kaderi denilen kişiler o zaman Mu'tezile oldular. Bu, bu sefer iktidarı desteklemeye başladılar. Yani e, Kaderiye Emeviler döneminde hükümete karşıyken Abbasiler döneminde hükümetin yanında yer almaya başladılar. Tabii e, Abbasiler döneminde bu e, Kaderi fikrin ya da insan özgürlüğünün fikrinin biraz da yaygınlaşmasının artık e, ulaşılan fetih hareketlerinin belli bir coğrafyayı kuşatması, burada ortaya çıkan kültürler, belli bir medeniyet perspektifinin projesinin dikkate alınması ya, bunun da zorunlu olarak bir tür özgürlük fikrine Doğurmasıyla da e, mütenasip görülebilir. E, Başka türlü e, olamazdı zaten. Bir medeniyet projesini geliştirmek için, oluşturmak için mutlaka bir özgürlükle ilgili bir özgürlük tartışmalarına mutlaka girmeniz e, gerekir. Şimdi e, tabii Emmeviler böyle bir iddia ortaya atınca bunu biz nereden anlıyoruz? Kitapta davat buna dair örnekler vermiş 132-133. sayfalarda e, şiirlerde var. Şiirlerde var ve mesela bu dönemin şiirlerinde, Celil'in de Feraz takım şiirlerinde, Ememilerin kendilerinde nasıl bir ilahi otorite ve yana dair bir takım bilgiler var. Mesela yeryüzü Allah'ındır, o bunu halifesine emanet etmiştir diyor. Yeryüzünü yöneten asla malum olmayacaktır diyor. Allah sizi hilafet ve hidayet Çelengi giydirdi falan diyor. E, Biz diyor işte mervan oğullarıyız, dinimizin direkleriyiz diyor. Tıpkı dağlar, yeryüzünün direkleri olduğu gibi eğer halife ve onun okuduğu Kur'an olmasaydı halkın ne kendileri için konulan hükümleri olduğu ne de cemaatleri, cemaatli ibadetleri yani kendini hem dini hem de dünyevi otorite olarak görüyor e Emeviler. Dolayısıyla onlara karşı herhangi bir itaatsizlik e bir tür inkar da anlamına geliyor. Allah'ı inkar etmek anlamına da geliyor. Ve küfre eşit bir şekilde algılanıyor. Nitekim bir şair Haccaca hitaben şöyle demiş. İmamı desteklemeyi üzerinize düşen bir vazife olarak görüyorsunuz. Şimdi evet bu Allah'ın halifesi ifadesi çokça kullanılıyor Meviler tarafından. Allah'ın vekili ifadesi çokça kullanılıyor. O şekilde mesela Hz. Ebubekir'in bu kavramdan kaçındığını biliyoruz. Hz. Ebubekir'e Halifetullah dedi denildiği halde o Halifetullah değil, Halifetur Rasulullah. Yani ben diyor Allah'ın Resulü'nün ancak halifesiyim diye ifade ediyor. Böylece bu düşüncenin götürebileceği olumsuz sonuçlardan kaçınmaya çalışıyor. Ancak Ömevilerin bir bütün olarak bu otorite fikrini benimsediklerini biz görüyoruz. Ve bunlara karşı da o dönemde kaderi denilen bir muhalefetin ortaya çıktığını. Bu yazıma eserler üzerine de yansıdı. Mesela kader risaleleri var değil mi? İlk mesela bizim e, kelam tarihiyle ilgili ya da İslam düşünce tarihiyle ilgili elimizde olan yazılı vesikalar kaderle ilgili risaleler. Mesela Ömer bin Abdülaziz'e nispet edilen bir kader risalesi var. Hasan-ı Basri'ye nispet edilen bir kader risalesi var. Dâri Kutbi'ye nispet edilen bir kader risalesi var. E, bunların bunlar ilk, ilk ilk ilk tartışmaların bu bu yönde cereyan ettiğini de ortaya e, koyuyor. <gülüyor> Ee, mesela Hazreti, şey özür dilerim, Halife Ömer bin Abdullah'e nispet edilen bir Risale'de yine kaderi görüşler, e, yani insan özgürlükçü görüşler eleştiriliyor. E, bu aynı şekilde Hasan-i Basri olduğu gibi ayetler üzerinden yapılıyor. Hadisler henüz dolaşımda değil. Bu dönemde kader tartışmaları ayetler üzerinden yürüyor. Biz bunu nereden görüyoruz? Hasan-i Basri'nin kader Risalesi'nden görüyoruz aynı zamanda. Evet. Ee, bu ilahi otorite iddiasına karşı işte muhalefet, kaderi muhalefet ortaya çıkıyor. Mahbed el-Cühenî bunlardan bir tanesi. Sembol isimler var burada iki tane. Mahbed el-Cühenî, Gaylan el-Dimashkî. Hani e, girişte söylediğim gibi demek ki biz bir kaderiden bahsedebiliyoruz. Çünkü kaderi olarak kendisine işaret edilen şahıslar var. Batın iddiasına göre cebirlikten farklı eee olarak. Hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz Mabedel Cüheni ama Hasan-ı Basri ile olan ilişkileri var. Bir de Hristiyanlarla olan ilişkileri var. Bu dönemde Hristiyanlığın önemli bir merkezi olduğunu, Şam'ın önemli bir merkezi olduğunu da vurgulayalım. E, bu Emeviler, ilk kaderileri bu kendilerine karşı çıkanları hem e, bir taraftan Allah'a karşı gelmekle, Allah'a isyan etmekle itham ettiler. Bir taraftan da Hristiyanlıktan etkilenmekle vurdular. Yani Hristiyanlıktan etkilenmek fikriyle de eleştirdiler. ki Mabed'in e, o dönemde e, Susan, Susan denilen Hristiyanla ilişkileri var, irtibatları var. E, zaten bu dönemde burada yaşayan e, Hristiyan bir grup zümre var. Daha önce bilmiyorum bahsettik mi, işte Johanna Demişki, John of Damascus. Meşhur bir Hristiyan patriği, Doğu'nun son kilise patriği olarak kabul edilen bir şahıs var. Ve onunla yapılan tartışmalar var, irtibatlar var, başkaları da var yani burada. Ee, bu mabet temelde karşı çıkıyor. Mabet el-Cüheni ve Gaylan el ee, Bu Emevi iktidarın otorisine karşı çıkıyor. Onlar insanların özgür olduğunu kabul ediyorlar ilahi otorite iddiasını reddediyorlar. Ayetlerde böyle bir işaret olmadığını belirtiyorlar. Dolayısıyla e, bütün iyilik ve kötülüğü belirleme noktasında insanın da bir iradesinden bulunduğunu e, onun da en azından bu doğrultuda bir gücünün olduğunu, özgür olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi özgürlük kavramını biz oldukça geniş bir pers perspektifte kullanıyoruz biliyorsunuz. O dönemin toplumunda özgür demek ne demek? Yani bugünkü burada bir Anakronizme düşmememiz lazım. Bu kavramı bizim zihnimizde oluşan kavramı geçmişte taşırken anakronizme düşmememiz lazım. İşte bu ilahi otorite iddiası karşısındaki bütün görüşler öyle ya da böyle özgürlükçü anlayışlar olarak betimlenebilir. Bu, bu fikrin çok da gelişmiş bir model ihtiva etmesi, içermesini biz beklemiyoruz bugün. Yani o, o, onlar en ufak bir özgürlüğü, vurgulamaları, ifade etmeleri onların özgürlükçü olmaları için... <gülüyor> E, o dönemde e, yeterli. Bu Mabid'in mesela isyanlarla da alakası var. Hasan-ı Basri ile de teması var. Mesela Hasan-ı Basri onu bu isyandan vazgeçirmeye falan çalışıyor. Hatta Hasan'a da bu, Hasan-ı Basri de bu isyana katılmaya teşvik ediyorlar. Fakat o, o katılmayı reddediyor. Aralarındaki fark bu zaten. Düşünsel olarak bir fark yok Hasan-ı Basri ile. En, en önemli fark e, bu. Bu e, Sonra mezhebe tarihi kitaplarında, Şehristan'da vs. kaderi ilk tartışan kişi olarak el Cüheni'yi gösterecektir. Sonra Gaelen de Demeşki geliyor ma malumunuz. Ee, bu aslında çok entelektüel bir adam. Arkasında pek çok yazma bırakıyor, eser bırakıyor fakat bunların hiçbiri bugüne kadar e, ulaşmıyor. E, çünkü babası katip, yani Emevi yönetiminde katip olarak çalışıyor. 2000 Varak'tan oluşan ve Louis Massignon'un Hasan-ı Basri'ye nispet edilen Risale ile karıştırıldığını düşündüğü bir mektup ya da e, Risale Mecmuası bıraktığı söyleniyor. E, Fihrist'te de buna dair işaretler var İbn-i Evet. Bu e, Gaylan-Vavabet -e daha sonra Mu'tezile tarafından sahiplendi, sahiplenildi. ve Bunlar işte Mu'tezile'nin ilk fikir öncüleri olarak kabul e, edildi. Kanaatınca kaderiye ve mutezliği birbirinden ayırmamız gerekiyor. Hem e, bağlamları farklı, yani düşüncelerini ortaya koydukları iklimler birbirinden çok farklı, hem de savunurken ortaya koydukları kavramlar da birbirinden farklı. Ancak tabakat eserleri oluşturulduğunda herkes kendine geriye doğru bir e, zincir e, ortaya koyduğunda bu iki kişi de e, mutezlenin e, fikri halkasına dahil edildi. Mezheppe tarihçileri tarafında. Gaylan da yine Emeviler döneminde özellikle Ömer bin Abdülaziz'in fikirlerini eleştirdiği kimselerin başında geliyor. Mesela burada arkadaşlar 138. sayfada 138. sayfada mesela şöyle bir anekdot var. Hazreti, e, şey Hazreti diyorum yine, Halife Ömer bin Abdülaziz ile Gaila arasında geçen. E, Ömer bin Abdülaziz, tabi kendi görüşlerini, cebri görüşlerini, e, siyasi görüşlerini, e, daha doğrusu ilahi otorite vurgusunu, yani ilahi otorite vurgusu demek aslında halifenin vurgusu demek. Çünkü halifenin otoritesi de onun otoritesinden alındığı için ilahi kudreti vurgulamak, yani özgürlük karşıda görüşleri ortaya koymak aynı zamanda halifenin otoritesini de vurgulamak anlamına geliyor. Arada herhangi bir bağ yok. Çünkü o aynı zamanda dini otoriteyi de temsil ediyor. Ee, burada Ömer bin Abdeliziz, onların önlerine ve arkalarına set çektik. Ee, malum Yasin suresindeki ayet gözlerini de perdelediğimiz için artık göremezler. Ee, ayetiyle biten Yasin suresinin ilk dokuz ayetini okuyor. Ee, bunun gaylanı hatasına ikna ettiği söylenir ki hiçbir şekilde mümkün değildir. Hişamdan önce delilleri meymun ve mihran ve evzai tarafına yöneltildiği ileri sürülmüştür. Mesela gaylandan gelen Allah günahların işlenmesini irade eder mi sorusu üzerine yani sorusu üzerine meymun ile başladığı da belirtilir. Meymun buna şu cevabı vermiştir. Günahlar onun iradesine karşı mı işlenmiştir? E, rivayet Gaylan'ın burada sustuğunu söyleyerek sonra eğer ki hiçbir ihtimal dahilinde değildir. Gördüğünüz gibi emeğilerin kendi meşru e, meşru e, kendi görüşlerini, kendi yaptıkları siyasi, beşeri fiillerini tercihlerini e, dini bir kalıp içinde meşrulaştırmakla alakalı bir şey bu. Çünkü onlara göre aslında burada denmeyen şey şu. Emevi e, yöneticileri, mesela Haccac gibi, Yezid gibi bazı halifeler, daha da bunların yaptıkları şeyler daha da e, ön planda olduğu için onları vurguluyorum. Belki Ömer bin Abdülaziz'den yeterince bu doğrultuda, yani nispeten görece diğerlerine nispetle daha adaletli bir hükümdar. Daha az istismar ettiği görülüyor bu kavramı, ya da etmediği görülüyor. Ama Yezid ve Haccac'ın yaptıkları malum biliyorsunuz. Evet. İşte Allah'ın günahların işlenmesini irade eder mi cümlesi aslında onların yaptıkları yanlış politikalarla alakalı bir şey. Onların kendi politikalarında meşrulaştırma, kader öğretisi içinde meşrulaştırma fikriyle alakalı bir şey. Yani demek istediği şey Allah günahları irade etmez. Bu günahlar demek ki kuldan. Yani günahı işleyen kişi kul, insan. Yani halife günah işliyor demek istiyor. Halife hata yapıyor demek istiyor. çünkü. İlahi otorite fikri içinde halifenin hata yapabilme ihtimali yok. Onun yaptığı bütün şeyler, bütün hareketler meşru. Dinen de meşru, siyaseten de e, meşru. Böyle bir tartışmanın olduğunu biz bu dönemde e, görüyoruz. Sonra e, tartışmaların tabi özet özetliyorum, okursunuz. E, tartışmaların Arka planı üzerinde duruyor Watt. Bu girişten sonra önce Emevilerin ilahi otorite iddialarını ortaya koydu. Bunun kadercilik olduğunu vurguladı. Ondan sonra ilk kaderi hareketin bunlara karşı olduğunu söyledi. Mabet ve gaylan üzerinde durduktan sonra tartışmanın arka planı. İslam öncesinde de böyle bir arka plan olduğunu söylüyor. Yani kader tartışmalarının aslında ortaya çıkmadığı. Biz hep konuşurken işte kader tartışmaları ilk olarak ne zaman ortaya çıktı? Hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Yani bu hep vardı zaten, var olan bir şeydi. Biz mesela bazı konuları böyle ilk bir nokta tespit ederken aslında doğru soru şu kanaatimce. Ne zaman ortaya çıktı değil, ne zaman görünür hale geldi, neden, hangi olaylar sebebiyle bu böyle kendini hissettirdi, kendini belgin hale getirdi. Bu bu türden bir kaderciliğin, emevilerin savunduğu türden bir kaderciliğin biz Kur'an'da da bulunduğunu görüyoruz yani orada. Müşrikler yaptıkları bir takım olumsuz fiilleri, inançsızlığı, küfür, şirk fiillerini Allah'ın yaratmasına ihale ediyorlar. Allah'ın yaratmasına bağlıyorlar. Var bu. Bir problem olarak var. Bu insanlık kadar eski bir şey. İnsanlar sorumluluktan kaçmak için kendini savunmak için bir tür savunma mekanizması olarak kaderciliğe sığınırlar. Yani yaptıkları eylemlerin aslında önceden belirlendiğini, Allah tarafından yaratıldığını söylerler. Bu bir kaçıştır. Yani bu Cebriye o yüzden bir mezhep, bir ekol değil, ben bir tavır olarak görüyorum. herkezde mevcut olan ben bir tavır olarak görüyorum. Bu tavrın doğruluğu da yanlışlığı gösterildiği pozisyonla alakalıdır. Eğer doğru yerde cebriye olursanız sorun yok. Ama doğru olmayan yerde yani özgürlüğünüzün olduğu bir durumda, konumda, pozisyonda siz cebriye olduğunuzu iddia ederseniz bu bir sorun teşkil eder. Yoksa mutlak anlamda ne cebriye iyidir, kötüdür. Ne de kaderiye iyidir, kötüdür. Bu tamamen tavırla alakalı bir şey. E, bu fikrin savunduğu içinde olduğu kapla, pozisyonla alakalı bir şey gibi gözüküyor bana. Şimdi burada ilginç bir şey e, okumalarımda tespit ettiğim gördü. İşte İslam öncesi şiire çok vurgu yapıyor tabii. İslam öncesi şiir malumunuz Kur'an'ın da kaynaklarından, Arap'ın divanı, tefsir kaynaklarından aynı zamanda bizim o dönemi anlamak için kullandığımız önemli kaynaklardan. Mesela o İslam şiirde zaman ve dehir çok vurgulanıyor. Zaman ve dehir, e, yani her şeyin zaman ve dehir tarafından kontrol edildiği, insanın başına gelen her şeyin, her şey zamanın meydana getirdiği, başarılığın, başarısızlığın kaynağının olduğu falan, işte zaman okun atar, asla ıskalamaz gibi e, bir tür gayri şahsi bir güç olarak gösteriliyor. Bu manevi bir güç olarak gösteriliyor zaman. Vat'ın dediğine göre bu fikir aynen devam ettirildi ancak bir farklıla zaman yerine ya da dehir yerine artık Allah fikri yerleştirildi. Allah fikri bunun yerine geçti. Gayri şahsi olan bir güç, şahsi bir güce dönüştü. Yani Çünkü Kur'an'daki tanrı fikri böyle personal yani kişisel bir tanrıdır. Tanrı orada böyle insan gibi hareket eden, duyguları, düşünceleri olan, evrene müdahale eden böyle güçlü bir tanrıdır. Ee, bu, yani zaman ve dehir gibi böyle cismani bir güç, manevi güç anlayışı maddi bir güce dönüştü sadece. Yoksa aynen cahiliye dönemindeki bu kaderci anlayış Allah kavramı üzerinden Kur'an'a, İslam toplumuna da e, aktarıldı. Tabi Kur'an, Vat e, bundan bahsediyor, Kur'an çok özgürlükçü bir metin değil. Yani e, Kur'an'ı okuduğunuz zaman oradan insan özgünlüğünü çıkartmanız oldukça güç. Yani orada ilahi irade merkezinde, ilahi irade baskısı altında bulunan bir metindir. Ee, öncelikli olarak bu vurgulanır. Onunla birlikte insanın da özgür olduğu, insanın da yani tebeiyetle, tali olarak, buna bağlı olarak yani merkezde bu fikir var. Şimdi özgürlük fikri yok demiyorum. Merkezde Allah'ın mutlak gücü kudreti var. İnsan ancak bu düşünceyi düşündükten sonra özgür olarak kendini ifade edilebilir. Yani Allah inancına sahip olmayan bir kişinin Kur'an'a göre özgürlüğünden, sorumluluğundan bahsedilemez. E, tebeyiyetle yani insan özgürlüğü vurgulanır Kur'an'da. Neden? Çünkü müşrik bir toplum var. Şimdi ayetleri gözünüzün önünde geçin. Her şeyi Allah'ın yarattığı, her an insanları kontrol ettiği, bütün yap, kımıldayan bir yaprağın farkında olduğu, insanların bütün eylemlerini Belirlediği, hidayeti, dalaleti, rızkı, eceli, her şeyi belirlediği vurgulanıyor ayetlerde. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Genelde ilahi dinlerin tanrıları zaten böyledir. Yani din böyledir, semavi dinler zaten böyledir. E bu tabii ki işte sapmış bir toplum, yoldan çıkmış bir topluma Allah'ın kendini hatırlatmasıdır. Kendi gücünü hatırlatmasıdır, kendi kudretini hatırlatmasıdır. Bu insanı ezen bir durum değildir. İnsan iradesini, özgürlüğünü ortadan kaldıran bir durum deildi. Sadece insanın özgürlüğünü ancak bu fikri düşünerek düşünebileceği anlamına e, gelir. Yani bunu düşünmeden asla insanın kendinde özgürlük vehmedemeyeceği anlamına gelir. Yani özgürlük verili bir şeydir. Bağımsız, müstakil bir şey değildir. Verili bir şeydir. Zaten sonraki kelam kitaplarındaki tartışmalar da aynen böyle yürür. Kesit teorisi budur yani. Bir eylemin iki farklı cihetten hem insana hem de kulağa nispet edilmesidir yani kesit teorisi. Burada problem şudur. Yani fiil olan etkinin, etkinin zamanlamasıdır problem. Yani nerede kul müdahale ediyor ya da kul fiil üzerinde etkili oluyor da nereden, yani nereden önce Allah bunu yaratıyor bu eylemi yaratıyor, nereden sonra kul buna etki ediyor. Burada farklı görüşler ve kavramlaştırmalar var. Yoksa hiçbir Müslüman bütün eylemleri evrendeki her şeyi Allah'ın yarattığı hususunda şüphe etmez. Bu birinci aksiyon. Mesela ikinci akşioma. İkinci akşioma geldiğimizde, peki biz bu özgürlük fikrini bu görüşle birlikte nasıl ortaya çıkaracağız, nasıl tartışacağız? Neyse, şimdi e, konu kelam'a doğru girdi, kelam tartışmalarına doğru girdi. Ben buradan hemen dönüyorum. Evet, yoksa işin içinden çıkamayız yani. Vata e, tekrar döneyim ben. E, kitabı ihmal etmeyelim. Kitap üzerinden ilerleyelim. Yoksa ben kitabı bir ıskalarsam nereden çıkacağım belli olmaz yani. Oluyor bazen böyle şeyler. Bu önemliydi. Yani Kur'an'da şey yani cahiliye Arap şiirindeki zaman kavramı Kur'an Kur'an'da Tanrı'ya dönüşüyor. Hatta biliyorsunuz bir hadiste dehre sövmeyin diyor Allah. La tesubbu dehr. Çünkü ben diyor dehrim ve ene dehr. Ben yani dehr benim diyor. Zaman benim diyor. Yani o o o kavram o şekilde Sahip e, sahiplenmiş oluyor. Yani Cenab-ı Hak tarafından da bu şekilde en azından sahiplenmiş oluyor. Yani hadisler üzerinden biz bunu görüyoruz. E, bunu söylüyor. Bunu e, hızlıca geçeyim. Bakarsınız özetlemiş olduk. Şimdi ilk tartışmalara dair bu kaderilerin peki fikirleri neler? Sayfa 146'dayım. E, evet bir 10-15 dakika daha devam edeceğim. Ondan sonra bitireceğim muhtemelen. En geç buçukta bitirmeyi planlıyorum. Allah utandırmasın. Şimdi kaderilerin muhayruflerini, kaderilerin nasıl bir delilleri var? Ne şekilde bir delilleri var? Bunu biz bize pek de bilinmeyen bir kaynaktan aktarıyor Montgomery Watt. Bu da çok mühim. Malatinin tembihindeki bir raviden yani Huşeyş'ten Huşeyş üzerinden bunu ifade ediyor. Huşeyş 250 yıllını vefat etmiş bir yazar, önemli bir yazar ve eş-Areen'in de aslında kaynaklarından mezhep tarihinin erken dönem kaynak, kaynak kaynaklarından eee Huşeyş e, onun verdiği bilgiler üzerinden kaderiyeyi tanımlıyor. Bu burada 5 madde bu Huşeyş malatinin tembihinde Kadirilerin görüşlerini özetliyor. Yani Kadirilerin görüşlerini böyle en güzel derli toplu bulduğumuz bulabileceğimiz kaynaklardan bir tanesi bu. Neymiş bu görüşler? Bu Kaderiyenin hadi işin siyasi boyutunu bir tarafa bırakalım hadi entelektüel boyutunda neler var? ya, Neler söylüyorlar? Temel iddiaları nedir peki bu adamların? Diyor ki bunlar Kaderiyenin bir grubu güzel işlerin ve iyiliğin Allah'tan kötü ve çirkin fiillerin ise kendilerinin olduğunu kabul ederler. Böylece onlar Allah'a herhangi bir çirkin fiili nispet etmezler. Aslında bu daha sonra muhteride tarafından da temellendiriliyor biliyorsunuz. Bu da yine emevi otobüs. Bu da siyasi bir görüş. Emevi otoritelerine karşı bir görüş ve burada aslında bir tür Hristiyan etkisi de kendini gösteriyor yani. Vassar haricileri de aslında bu görüşü, bu fikri e, savunuyorlar bu şekilde. Bu arada Vat'ın, tekrar altını çizelim, Vat'ın hariciliği, böyle hoşgörüsüz, kaba saba, e, kan dökücü, böyle vahşi, canavar bir grup olarak nitelemediğini, onların ara ara, yer yer, böyle entelektüel görüşlerine de işaret ettiğini vurgulayalım vurgulayalım. Özellikle ibadilerin yani Ezareka ve Necdetat'a bir tarafa bırakalım ama ibadilerin e, ibadi haricilerinin e, pek çok fikri tartışmaya yani mutezlerin oluşumundan önce bile pek çok fikri tartışmaya öncülük ettiğini biz burada görüyoruz ki bu bizim mezhebe tarihi ya da kelam tarihi yazımında pek de vurgulanmayan bir husustur. Mesela yakın zamanda ibadi bir müellif olan neredeyse Hasan Abbasli ile e, Çağdaş olan Fezari diye bir adamın altı tane Risalesi yayınlandı yani. Altı tane Risalesi yayınlandı. Ee, buradan biz onların entelektüel seviyesine dair bazı bilgiler elde edebiliyoruz. İkinci madde Huşişin verdiği bilgilerden hareket edersek, kaderiyenin bir kolu mufavvıza denir. Benimsedikleri inanca göre onlar kendilerine öyle güvenirler ki Allah'ın yardımı ve hidayeti olmak için kendi güçlerine havale ederler. Bahsettikleri her, her iyi şeyi yapabilirler mufavvıdlar ya da ehli tefviz Tabi tefviz aslında Kur'an'da tam da hani ve ef'alü emri illallah ayetinde belirtildiği gibi tefviz kavramı Kur'an-ı Kerim'de aslında işi Allah'a havale etmektir. İşi kula havale etmek değildir. Burada tefviz kavramı farklı bir içerik yüklendiğini biz görüyoruz. Kadriyenin elinde yani fiili kula nispet edenler. Yani ehli tefviz de denir. Yani özgürlükçülere ehli tefviz de denir. Yani fiili kula nispet edenler, edenler anlamında. Yine e, bu gruba göre diyor yani Kadirye'nin bir grubuna göre Allah e, onlarda tam ve eksiksiz bir fiil yapabilme gücü yaratmıştır. Bunun ötesinde bir şeye gerek duymazlar. Yani istitaat kavramının fikrini de yine bu dönemde olduğunu görüyoruz. Bakın çok erken bir dönemde aşağı yukarı kelamla ilgili çok önemli tartışmalara kaynaklık eden fikirler bunlar. Mesela istitaatın bu dönemde vurgulanması, bu usta görüş bildirilmesi mühim. Ee, yine burada ilahi bilgi tartışmalarına da girdiklerini çünkü kaderin bir boyutu biliyorsunuz ilahi bilgidir. Allah'ın geçmişte ileride olacak olan her şeyi bilmesi ve takdir etmesidir, yaratmasıdır. Ee, o doğrultuda bunun da e, gündeme geldiğini, tartışıldığını biz görüyoruz. Yani her ne kadar Siyasi bir sahiple ortaya çıksa bile bu husus daha sonra entelektüel bir tartışmaya, bir fiile dönüşüyor. Zaten aslında fikirler yürürken, ilerlerken geçmişlerinde ortaya çıktıkları e, sebepler bir süre sonra unutuluyor. O sebepler aslında tartışmaların kendi içinde yürüyor, devam ediyor. Fakat fikirler giderek soyutlaşıyor. Soyut tartışmalara dönünce biz onun maddi bağlamını, ilk nasıl, hangi şartlarda ortaya çıktığını, çıkarıldığını veriyoruz. Bazen tam tersi şekilde de yönelebiliyor, yürütülebiliyor. O bakımdan bunu da dikkate almakta, göz önünde bulundurmakta fayda var. Yine burada Allah'ın zina çocuğunu önceden yaratmasını, onu takdir etmesini, onu dilemesini ya da bilmesini reddetmiştir. Biliyorsunuz bu eşarilerin, eşarinin makalatında Kadiriye ile ilgili birkaç konu var, birkaç husus var. Onlardan bir tanesi... E, kafir ve müminlerin çocukları meselesi, kafir ve çocukların imanı meselesi. Yani ka kafirlerin, müminlerin çocukları nereye gidiyor? E, cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor? Onların kafir ve müminlerin çocuklarının cennete e, gideceklere dair bir görüş eşari tarafından kaderilere nispet ediliyor. Hadizatında eşari'nin makalatında kaderilerle ilgili çok ayrıntılı bilgiler e, yok. Eşari e, Sadece işte iki, iki görüş, bu kafir ve müminlerin çocuklarının cennete gideceğine inandıkları, bir de e, onların insan özgürlüğünü, mutezilerle beraber insan özgürlüğünü savundukları şeklinde bir görüş onlara nispet e, ediliyor. Bu beşinci madde, e, burada Vat'ın vurguladığı bir husus, beşinci maddenin, 149'da beşinci maddenin aynı zamanda Yahya Adlemeşki, biraz önce zikrettiğimiz, Son Patrick doğunun son Patrik olarak görülen Hristiyan din adamının kader tartışmalarında savunduğu görüşlerden delillerinden bir tanesi olduğu da iddia ediliyor. Bu doğrultuda tabii tabi çalışmalar yapmak lazım. Tabi buradan hareketle oryantalistlerin bir kısmı İslam düşüncesini ya Grek kaynağına, Antikite'ye ya da işte e e ya da Hristiyan ve Yahudi düşüncesini bağlamak gibi bir ideolojileri var. Ben aralarında kesinlikle bir etkileşim olduğunu düşünüyorum ama bu hani indirgemecilikle o ondan çıktı, o ondan çıktı şeklinde nitelenemez benim gözümde. Kesinlikle bir etkileşim var çünkü bu düşünce hareketleri tamamen etkileşimle alakalı bir şey. Etkileşim olduğu ya da zaten biz bir fikirden bahsedebiliyor. Hiçbirisi bu düşüncelerin hiçbiri boşlukta doğmuyor. Mutlaka bir polemikten, bir tartışmadan ortaya çıkıyor. Kelam dediğimiz şey zaten bir tür polemiktir. E, itikadi, itikadi konular üzerine yapılan tartışmaları ve bunun en az iki tane kişi tarafından yapıldığı e, düşünülüyor. Altıncı maddede de yine rızık üzerine bir takım tartışmaların olduğunu biz burada e, görüyoruz. Yani kaderiyle. Evet. Sonra evet, çok vaktimiz kalmadı. Biraz hızlanacağım arkadaşlar. Gerçi noktalarımı da büyük çoğun itibariyle ifade ettiğim gibi biraz ilerden biraz geriden gidiyoruz. Ee, bu Kaderi Fikri, burada e, bu delillerin hepsinin, yani Watt, bu delillerin hepsinin, bu altı yani Hüseyş'in e, listelediği bu delillerin hepsinin aslında bir tür Emevilere karşı e, olduğunu e, e, vurguluyor, sonra Kaderiyenin haricilere de nispet edildiğini, haricilerin bir grubuna da kaderiye denildiğini, kaderciler denildiğini belirtiyor. O sebeple mesela Eş'arî ibanede kaderinin kim olduğunu sorgular. E, bu dönemde kaderi gerçekten bir tartışma konusudur. E, ve e, asıl kaderinin kendileri olduğunu iddia eder. Yani kaderi savunanlara yani kaderi isminin yani Eş'arîye göre Eş'arî ibanesinde vurguladığı fikre göre kaderi aslında kaderi savunanlara verilmesi gereken bir isimdir. Yani kaderi reddedenlere verilmesi gereken bir isim değildir. Ona göre de kaderi savunmak aslında tamamen böyle bir hambelilikte olduğu gibi mutlak anlamda ilahi kudreti vurgulamak, insan özgürlüğünden daha çok kaderi, ilahi iradeyi vurgulamak anlamına gelir. İbane, eşarın ibanesi bir akaid metindir arkadaşlar çok önemli bir metindir. Bir geçiş metnidir. Belki kelam tarihinin en kritik metinlerinde bir tanesidir. Kesinlikle özgürlükçü değildir. Yani oradaki eşari portresi çok şaşırtıcıdır. Eşari'nin diğer eserleriyle mukayese edildiğinde çok hani ilgi çekici bir durumla karşılaşırsınız. Bu sebeple İbane'nin eşari olan nispeti otantikliği de sorgulanmıştır. Bu İbane'yi klasik düşünce okulunda okutmuştuk. 3 ya da 4 ders arz edenler oraya müracaat edebilirler. Sonra yani kaderi görüşler farklı gruplar tarafından da oldu? Ha şunu da söylüyor Vat. Yani bu dönemde kaderiler sadece bu Gaylan'a, Dimeşki, Mabedda, Cüheni etrafında öbek grup değil. Aynı zamanda genel dini hareketi içinde de çok kaderi olduğunu iddia ediyor. Yani bu kaderilerin görüşleri sadece mutezze tarafından sahiplenilmedi. Hariciler tarafından sahiplenilmedi. Aynı zamanda Biraz önce görüldüğü gibi istitaat konusunda olduğu gibi, rızık konusunda olduğu gibi, iyilik ve kötülüklerin Allah'ın nispeti konusunda olduğu gibi pek çoğu da ehl Sünnet tarafından da savunuldu. Yani bu e, kader tartışmalarını canlandırmaları bakımından orada ortaya koyan malumat, muhteva pek çok akımın kendince bir görüş sahibi olması doğrultusunda e, faydalı olduğu kullanıldı. Sonra Hasan-ı bahsediyor ki bu burada tabi Hasan-ı bahsetmezsek çok eksik kalır. Uzun uzun da Hasan-ı Basri'den ve Risalesi'nden bahsediyor ee, Montgomery var. 156. sayfa arkadaşlar. 156. sayfa ve devamı. Tabii Hasan-ı kaderi midir değil midir? Mesela İblik Uteybe o bazı kadere dair bazı görüşte bu konuda bir belir, belirsizlik var. Hasan-ı kaderi olup olmadığı konusunda ama benim yani Vat'ın görüşü kaderiyle ilgili özgürlükçü bir fikre sahip oldu fakat isyan etmediği için o dönemdeki kaderi anlayıştan da ayrıldığı e, şeklinde siyasette oldukça bir ılımlı ilişki kuruyor düşünün yani Haccac bile gayet e, büyük hani uz uzun süre Haccac sürekli değil bir ara araları bozuluyor. Haccac döneminde Haccac döneminde bile hani zalim sıfat almış. Haccac döneminde bile Hasan ve onunla e, ılımlı bir iletişimi sürdürdüğünü biz görüyoruz. Sanıyorum geçen, geçen derste bunu konuşmuştuk. E, mabet işte isyancı o değil. Risale tabii bizim için çok önemli olan Hasan-ı Basin'in Risalesi malumunuz. Kader Risalesi. Aslında Hasan-ı Basin'in Kader Risalesi bir mektup. Mektuba yazılan bir cevaptır. Aslında orada o metinde, bu Helmut Ritter tarafından ortaya konulan, çalışılan metinde arkadaşlar İki tane e, mektup var. İlki Abdülmelik bin Mervan'a ait, Emevi halifesi. İkincisi de Hasan-ı Basri'ye ait. Hasan-ı Basri kendi mektubunda Risadesi'ne bu mektuba karşı yazıyor. Bir işte Abdülmelik bin Mervan Şam'da e, bu görüşleri savunanlar, yani özgürlükçü görüşleri savunanlar olduğunu, işte kaderi kula nispet edenlerin bulunduğunu vurguluyor ve buna karşı o dönemin karizmatik ve bilimsel lideri Hasan-ı Basri'nin görüşlerini istiyor. Hasan-ı Basri bu mektuba binaen bir mektup yazıyor. Onun risalesi bu mektuba karşı bir mektup. Ve orada risale ayetler üzerinden, ayetler üzerinden, nakli deliller üzerinden konuya dair yaklaşımını ortaya koyuyor. Biz onun bu hani bir devletçi pozisyonunu, tabiri caizse devletçi pozisyonunu Hasan-ı Basri'nin ılımlı pozisyonunu o Risale'de de görüyoruz. Hiç şey etli karışmadan, ayetler üzerinden, e, ayetleri yorumlayarak tefsiri üzerinden o görüşlerini, fikirlerini ortaya koyduğunu e, ve e, Allah'ın e, işte insanın özgür olmadığını iddia edenleri Allah'ın düşmanları yalan söylüyorlar ifadesiyle böyle şiddetli bir şekilde eleştirdiğini biz e, görüyoruz. Risale'de sadece tek bir yerde akli delil var. O da rızık konusunda. Akli bir yorum e, var. Bir çeşit cebir protestosu olarak görülebilir. Ha Bu metnin, Risale'nin e, şeye aidiyeti, yani Hasan ve Basri'ye aidiyeti hususunda da işte mezhebe tarih, tarihçilerinin bazı tereddütleri var. Mesela Şeh bu risale Hasan ve Basri'ye nispet etmez. Çünkü Hasan-ı Basri'yi o, her bir kurucusu olarak görme eğilimindedir. E, ve erken bir dönemde böyle fikirlerin savunulması e, ona e, bu anlamda yakışmamaktadır. Dolayısıyla bu misaliyenin Hasan-ı Basri'ye ait olmadığını söyler. E, Muhtezile de Hasan-ı Basri'yi kendi zincirlerinde gösterirler, kendi silsilelerinde gösterirler biliyorsunuz. Ve gerçekten de Hasan-ı Basri aslında e, mutezile zincirine daha uygun gibi Ön, ön plana çıkan bu kader konusundaki ön plana çıkan görüşleri cihetinin daha uygun gözüküyor. Risale'de hadisler yok. Muhtemelen e, hadislerin kullanımı henüz daha dolaşıma girmedi bu dönemde. hadislerin tatil, Hadis. Sonra biliyorsunuz bu cebir konusunda ya da kader konusunda onlarca hadis ortaya çıkıyor. Tedavüle giriyor. Fakat bu dönemde mesele hadisler üzerinden yürümüyor. Ayetler üzerinden yürüyor. E, sonra Hasan pozisyonu pozisyonuyla ilgili, durumuyla ilgili, bunları da vurduktan sonra kaderciliğin dönüşümü diye bir başlık olacak. Ee, evet. Sonra bu kaderi görüşlerin e, hadislerle desteklenmesi konusu başlığı var. Bu usta biliyorsunuz pek çok şey var, pek çok mahrumat var hadis-i şeriflerde. Fakat bunlar daha sonraki dönemlerde dolaşıma giriyor, yaygınlaşıyor. Evet. Evet. evet. Kaderciliğin dönüşümünden de bahsedip bu konuyu bitirelim. Kadercilik birinci, yedinci yüzyıldan ikinci, sekizinci yüzyılda, yüzyılın ilk ya da üçüncü çeyreğine kadar Harita. Emevilere karşı bir isyan hareketi olarak ortaya çıktı. Bu dönemde kaderilerin çoğu genel dini hareket ee, içinde de yer aldılar. Ancak yani Abbasiler hüküm yani iktidarın Abbasilere geçmesinden sonra yani Hicri 3. Miladi 9. yüzyıldan itibaren ortalarından itibaren kadercilik e, pek çok din aleminin gözünde kınanmaya değer e, pek çok din aleminin gözünde kınanmaya değer bir şeye dönüşmüştü. Neden? Çünkü bu, yani mutezile artık bu görüşü savunmaya başladı. Bu kader görüşünü, insan Özgürlüğü'nü savunmaya başladı. Ve bu, bu da tabii muhafazakar ulemanın tepkisini çekti. Yani bu özgürlükçü fikirler İslam düşünce geleneğinde baskın değildir. Yani bunu herhalde söyleyebiliriz, özgürlükçü görüşler. Daha ziyade böyle ilahi kudret merkezli bir zihniyet ya da bir düşünce daha ziyade vurgulanmıştır ve bu işte usul usulü fıkıh düşüncesinde de bu yansımıştır. belli şekillerde bu yani özgürlükçü görüşleri bu ana akımın dışında yani onunla irtibatlı ama onu çok da akışı tarihsel akışı belirleyememiş bir şey olarak bir yaklaşım olarak görmekte fayda var. Görmek daha doğru olur gibi geliyor bana. Bugün de aşağı yukarı böyle olduğunu söyleyebiliriz. Emevilerde kadercilik bir isyan hareketiydi. Ama Abbasilerle beraber hükümeti desteklemeye başladı. Bu dönemde kaderiler mutezli oldu. Ancak mutezili olmayanlar da vardı. Yazdıklarım bir okuyabilsem Vallahi yazdıklarımı okuyamıyorum ya. Ne kötü bir şey. E, not aldım bunları hani üzerinden devam edeyim diye yazdıklarımı okuyamıyorum. Kaderinizde e, varsa okursunuz hocam. <gülüyor> Kaderimde varsa Allah takdir etmedi herhalde. Evet. Arkadaşlar son bir şey daha vurgulayıp bitiriyorum. Amr bin Ubeyd ile ilgili. Şimdi Amr bin Ubeyd ile ilgili Vat'ın farklı bir bakışı var. Evet. Evet burada İbn-i çok şey var. Amir bin Ubeyd ve Basra alimleri. E, bu Amir bin Ubeyd aslında e, yani Muhtezbe içinde gösteriliyor ya da kaderilik içinde gösteriliyor ama kendisinde hiç böyle bir şey yok, yaklaşım yok. Daha ziyade hadisçi olarak biliniyor erken dönemde Amr bin Ubeyd. Biliyorsunuz bu Muhtezbe'nin kurucusu olarak gözüken bir şahıs Amr bin Ubeyd. Hatta bu Hasan-ı Basri ile olan e, meşhur tartışma Vasıl bin Atan'ın işte büyük günah meselesi üzerinde yaptığı tartışma bir rivayette Amr bin ile gerçekleştiği falan da vurgulanıyor. Ama e, Amr'ın hiç de öyle birisi olmadığını Amr'ın e, muhteze içinde yer almadığını, onun daha ziyade hadisçi olduğunu e, güvenilir bir hadis ravisi olduğunu söylüyor. Onu da vurgulayalım. Sonra İbn-i Kudeybe'nin kaderiye listesinde burada sıralıyor. Yani erken dönemde kimler kaderiye? Bu, bu listenin de zaten kendisine kaderiye denilen, kaderi denilen, bakın kaderci değil, kaderci başka, kaderi başka, ee, kaderi yani özgürlükçü ama kaderci cebriye karşılık geliyor, biraz ilahi otorite taraftarı gibi. Bu listenin de zaten kader fikrinin ne kadar farklı kaderilerin ne kadar farklı zümbeler tarafından savun olduğunu ifade ettiğini gösteriyor. Hatta hadis, hadisçiler içinde bile bu e, kaderiliği savunan kişilerin bulunduğunu ifade ediyor. Evet. E, burada en sonda bu kaderi adının kullanılması ve onun hızlıkları ile ilgili husus var ki biz bu konudaki e, genel soruna işaret etmiştik. Yani bu kavramın belirlenmesindeki, içeriğindeki soruna işaret etmiştik. İşte hem kaderi reddeden hem de kaderi kabul eden kimselere verilen böyle müşterek bir isim gibi e, gözüküyor ama Watt bunu belirlemişti, özgürlükçüler diye belirlemişti. Yani kaynaklarda bu doğrultuda ciddi sıkıntılar var. Onu, yani mesela kim? Mesela Cebri kim? Muhtezli'ye göre Cebri e, Eşariler Cebri'dir. E, mesela işte Şehristani'ye göre Cebri'ler Cehennem, Safvan Takımı'dır gibi. Ama mesela hayata göre bambaşka bir grup ortaya çıkabilir. Yani kişilere göre, İbni Kuteybi'ye göre bambaşka bir grup ortaya çıkabilir. Yani kişilere göre, eserlere göre farklılaşan zümrelerden burada bahsedebiliriz. Okumalarda da buna dikkat etmemiz gerekir. Evet. Nokta, benim özetle ifade edebileceklerim bunlar, saygıdaer Abdullah Hocam, tam böyle Kendimi tebrik ediyorum. Tam 22.30'da bitirdim. Yani bu çok nadiren olan bir şeydir yani. Hocam çok teşekkür ederim. Hem de Allah şifa versin. Baharda hepimiz <gülüyor> etkileniyoruz. Grip olabiliyor. Ee, bahar ben alerjik, alerjik nezle benimki abi. Alerjik nezle. Hayır, bende de aynısı. Bugün çocuklarla bir görkelerden gittik hocam. Bende de göz yaşanması falan başladı. Ee, demek Oo, ki çok doğaya alışkın değiliz. Evet hmm. arkadaşlar, sorularınız varsa mikrofonları açabiliriz. Yani soru, yani soru diye zorlamayalım. Hani yorum da olabilir yani. Tabi yorum da olabilir. Soru, <gülüyor> varsa. soru olabilir, yorum olabilir. Görüş beyan etmek, bildirmek olabilir. Sizin okurken tespit ettiğiniz bazı orijinal fikirler olabilir arkadaşlar. Hani şöyle akmasın istiyorum. Hani tabii soru da olursa konuşalım da hani toplu müzakere yapıyoruz ya üstadım. Evet. Yani arkadaşlar tespit ettikleri bazı hususlar da olursa okumaların sırasında onları da böyle vurgulamış olurlar. İstifadeli olur inşallah. Buyursunlar. Konu kader olunca e, soru çok gelir diye bekliyordum ama yani zaten, <gülüyor> e, ama işte çok de... böyle provokasyon yapmadım yani kaderle ilgili. Yani tarihsel süreci, kitap kitap kitabından konu, kitap üzerinden konuştuğum için yani vaktin kendi görüşlerimi de belirtmedim. Onu başarabildim hamdolsun. Bazen böyle bir kitap üzerinde kitaba metne operasyon yaparak kendi görüşlerimizi anlatıyoruz. Çokça yaptığımız bir şeydir. Ben evet. buna dikkat ettim mümkün olduğunca. O yüzden çok büyük sorun ortaya çıkmamıştır. Zaten ortaya sorun çıksa, what böyle diyor der, kaçarım yani. What'ın görüşleri bu arkadaşlara der. kaçarım yani. Ne olacak? Evet, Hatice İlahi. Halil Hocam. Hocam, kamera açıldı. Heh. Halil, Halil var mı şey? Konuşmak <gülüyor> varmış. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Osman Hocam. Ee, çok istifade ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, e de Abdullah hocama da teşekkür ediyorum. Benim e ek ekleyeceğim bir şey yok hocam. Açıkçası bugün hazırlanamadım. Ee, Kitap alamadım falan. Böyle Tam bir öğrenci şeyi gibi oldu ama... <gülüyor> okula, okula gidemedim hocam. Gitme dediler. O yüzden evdeyim. Sizi dinlemekle istifade ediyorum. Bak notunu notunu kırdım hocam bak notunu. Hocam e, ben not alıyorum bunu daha iyi çalışacağım inşallah. <gülüyor> teşekkür ederim hocam. Tamam eyvallah eksik olmasın. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum hocam çok sağ olun. Eyvallah sağ. Olun. Evet arkadaşlar orada Furkan'ın herhalde var bir el kaldırdı. Buyursunlar yani yazılı sözlü buyurun. Ee, Osman hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ha. Ufak bir sorum olacaktı benim. Hı -hı. Bu kaderilerin yani düşünceleri nedeniyle yani eleştirildiklerini biliyoruz Hani dediğiniz gibi ilahi otori Tde için aslında böyle bir düşünce içerisindeler yani ama aynı zamanda ben hani genel dini hareket diye de ifade edebileceğimiz bu ehli sünnet diye söylenebilir belki çok eleştiriliyorlar yani bu eleştirilmelerin nedeni sırf kaderle alakalı düşüncelerim yoksa hani onlar da siyasete bir anlamda yakındılardı da o yüzden mi eleştiriyorlar diye soracaktım ben. Kader... E, ya tabi tabi yani bu hani Hasanı Bastı'nın yaklaşımında da vurguladığımız gibi aslında orada bir siyasi pozisyon farklılığı var e, yani bu bu akideye de tesir ediyor arkadaşlar. Ben biraz benzin gibi bakıyorum buna benzinin bu Müslüman Kelamı ee, kitabında o akaidi yapılan bir şey olarak görür. Yani akide ile akaidi ayırır. Yani çekirdek metafizik inançla o inanç üzerinde yapılan ikinci düşünme faaliyetini birbirinden ayırır. Yani akide oluşan bir şeydir. Yapılan bir şeydir. Bunu da akideler arasındaki farklılıkla mesela İmam-ı Azam'ın bile, İmam-ı Azam'a nispet eden risallerde bile, fıkh-ekber, fıkh arasında bile farklılıklar olduğunu söyler. Yani vasiye ile aralarında farklılıklar olduğunu, birinde savunulan fikrin, diğerinde işte daha savunulduğu ya da savunulmadığı, vurgu ton farklı olduğunu falan söyler. Nereye geleceğim burada? Ee, yani bu yani siyasetteki farklılıklar, yani bu mesela Emeviler'in, Abbasiler'e geçiş bile itikadi anlamda ciddi bir değişim ve dönüşüm meydana getiriyor. Yani siyasetin burada belirleyici olduğunu, toplumsal yaşamın, e, ki siyaset zaten bir yönetimdir biliyorsunuz. Halkı, toplumu yönetmektir. Ve erken dönemlerde, bugünkü gibi değil, bugün de belki böyle, e, yani hükümdarların, sultanların toplum üzerinde yöneticiliğinin çok ciddi, ciddi etkileri var. Her anlamda etkileri var. E, dolayısıyla bu e, ehl-i ya da genel dini hareketle bu kadirler arasındaki fark temelde sultana karşı çıkıp, karşı çıkmamakla alakalı, emeviler döneminde. Yani Hasan-ı Basri ve mabed el arasındaki fark gibi bir şey. Biliyorsunuz daha sonra bu Akideye de yansıdı. Akideye nasıl geçti? İşte e, zalim ya da zalim olmayan, facir, cair, sultanın arkasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Yani, değil mi? Kılınır dendi yani Ehl-i Sünnet. Bunu kabul etti hükümdar e, zalim de olsa günahkar da olsa onun arkasında namaz kılınır dedi. Yani ona itaat edilir dedi. Çünkü hatta Gazali'nin arkadaşlar şeye bakın Gazali iktisadı çok önemli bir metindir bu anlamda. İktisadın özellikle imamet bahsine bakın. Orada e, yani o kaosu, karmaşayı yani e, dini düzeni dünyevi düzene bağlar. Yani dünyevi düzen olmadan dini düzenin olmayacağını Söyler. Bunun için de mesela e, e, her düzen düzen fikrini merkeze alarak bu düzen fikrini o, o, ortadan kaldıracak her türlü hareketi, karşıt hareketi çok tasvip etmez. İlerleyen metinlerde bu tam böyle bir ehl Sünnet yaklaşımına, bir akidesine dönüşür neredeyse. Akideyi akaidine dönüşür. Akaid, akide. Yani birbirini yerine de kullansak. Bunlar aslında değişen şeyler, şartlara göre değişen şeyler olabilir. Yani bu ikisi arasındaki fark kanaatimce tamamen siyasetle alakalı, siyasi görüşle alakalı bir şey. Ama yani Kadirilerin bu görüşleri pek çok konuda Ehl-i Sünnet tarafından da tasrip edildi. Yani Ehl-i Sünnet içinde de tartışıldı istitaat fikri, ondan sonra... E, girdi, kavram olarak girdi bu ve onun üzerinde bazı farklı müdahaleler e, oluşturuldu, diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Osman Hocam. Bir de çok e. E, aslında ufak bir şey daha vardı. Bu il ilahi otorite ile alakalı olarak bu Hz. Ebu Bekir'in, Bekir hani ben Allah'ın din, Resul'ün halifesiyim ifadesini de siz söylediniz ya, hı hı. Bak onunla alakalı icat edildiğini söylüyor da bu onunla alakalı bir şey biliyor musunuz diye soruyorum. Nasıl ne ne icat edildiğini söylüyor? Bu yani rivayetin icat edildiğini söylüyor da ha, ha, ha, yok bilmiyorum ama şöyle bu rivayet icat edildi ya da icat edilmedi bazen bu rivayete geriye dönüp olarak da icat edilebilir gerçekten ama biz biliyoruz ki mesela Hazreti Muhibir böyle bir fikri savunmadı böyle bir fikri desteklemedi evet. ee, yani. Onu, onu biliyoruz. Burada hani rivayetin otantikliği, gerçekliğinden daha çok, çok da önemli değil. Burada bunun ifade etmek, et, etmek istediği şey daha mühim. Yani buna karşı olanlar da oldu. Buna karşı olanlar da oldu. Ama Ab Abbasilerle beraber ne oldu peki? Bu emevilerin ilahi e, otoritesi ne oldu? Şimdi bunu sultanların arkadaşlar, sadece isimlerinde El-Müeyyed Lidinillah gibi böyle hani Halifetü dinillah ya da halifetullah ifadesi Allah'ın dinini destekleyen şeklinde kavramlara dönüştü. Yani bu halifelerin ünvanları üzerinden bile biz bunu takip edebiliriz yani. Yani Abbasi halifelerinin kendi nitelikleri kavramlara bakın. Arada müthiş bir değişim ve dönüşümün olduğunu biz e, görürüz. E, çünkü artık e, Bağdat'ta bu fikir, bu, bu düşünce savunulması oldukça zor. Çünkü e, Emeviler Biliyorsun mevaliye karşı da ikinci ikinci sınıf bir vatandaş olarak yaklaştılar. Yani İslam'a sonradan giren farklı kültürlerden, farklı etnisiteye mensup olan insanlara da ikinci bir kişi olarak gördüler. Ee, ama Abbasiler döneminde onlar artık İslam toplumunun bir parçası haline geldi. Şimdi önümüzdeki hafta konuşacağız mesela niye mesela Abbasiler döneminde mürciye olgusu ortaya çıktı. Şimdi buraya kadar olan kısımda biz Haricilerden bahsediyoruz, Kadirilerden bahsediyoruz ama Abbasiler döneminde artık iman tartışmalarından bahsediyoruz. Biz ve imanın kapsamı oldukça genişletildi. Çünkü yani Emevilerin savunduğu ilahi otorite ve iman e, şeyi e, bağlamında bir medeniyet kurabilme düşüncesinin yani fethedilen yerlerde daha uzun süre kalabilme, İslam kültürünü, İslam düşüncesini oraları benet fikri oldukça zor. İman İmanın anlamını, mefhumunu genişletmek zorundasınız. Herkesi içine alacak şekilde İslam bünyesine kat, katmak katmak zorundasınız. Artı özgürlükçü olmak zorundasınız. Katılımcı, çoğulcu olmak zorundasınız. İşte ne yaptı Abbasiler? İşte Türklerden, e, ordu teşkilatında istifade etti. İranlılardan istifade etti. Yani Bir WhatsApp araması geldi. Bu WhatsApp'ı kapatmayı unutuyoruz canlı derslerde. Ee, yani mesela saray teşrifatında, saray düzeninde, saray adabında İranlıların devlet genelliğinden istifade ettiler. Çünkü şunu anladılar arkadaşlar. Yani ayet vadesi okuyarak pek çok şeyi, yani sadece ayet vadesi okuyarak bu işlerin olamayacağını yani biraz farklı kültürlerden istifade ederek ancak bir medeniyet kurabileceklerini, fethettikleri yerlerde daha uzun süre kalabileceklerini ve oraları bir hani İslam toprağı haline getirebileceklerini düşündüler. Bugün Batılılar hani İslamiyet diyor ya hani İslamileştirme e, böyle bir dünya kurabileceklerini düşündüler. Bu da ancak bu iman tanımının esnetilmesi onu haftaya yani bir sonraki derste göreceğiz. ve Özgürlük fikrinin Genişletilmesiyle ancak mümkün olabilirdi. Yani bu e, Abbasiler döneminde de böyle bir... O yüzden mesela Emeviler niye kısa sürdü yani? Emeviler 100 yıl sürmedi yani. Ama Abbasiler ne kadar sürdü? Yani bu, bu temeller üzerine oturtulan Abbasi düşüncesi, e, bir zihniyeti çok daha uzun süre bu, bu perspektifi destekledi ve kalıcı olmasını sağladı yani. bu. E, ben soruyu unuttum yani şu an. Şimdi düşündüm. Ben buraya geldim. Nereden geldim dedim. İnan unuttum yani. Ee, yok hocam ben cevabımı <gülüyor> iyi, Allah razı olsun. Nezaket gösteriyorsun. İnşallah almışsındır yani. Yok hocam gerçekten aldım. Çok sağ olun. Tamam. Osman hocam ben merak ettiğim bir şey sorabilir Buyurun. miyim? Yani Buyurun, belki tabi. kitabın e, sınırları dışına çıkmış olabilirim. E, ama ya benim işte yazarken, okurken e, sizin de altını özellikle çizdiğiniz siyasetin gölgesinde gelişmesi Bunun dışında şöyle bir şey var mıydı hocam merak ediyorum yani daha sivil diyebileceğim işte Hasan Basri gibi böyle ulemanın fikir verdiği işte sünniliğin teşekkür ettiği siyasetin biraz daha dışında yani dini kaygılarla bir şeyler de teşekkür etti mi? Nasıl oldu, nasıl olmadı? Ben net değilim. Sizin fikrinizi tabii, merak ediyorum diyor, hocam. Şimdi şöyle, tabii burada VAT üzerinden okuduğumuzu, yani bir düşünce tarih okuduğumuzu bir belirtmemiz lazım. Bunlar tabii ben arada kendi fikirlerimi de söylüyorum ama Watt öyle diyor, yani siyaset belirledi diyor. Bu yönde çalışmalar da var malumunuz. Bunun çok da örneği de var aslında. Çok da bu iddiayı destekleyen örnekler de var ama bütünüyle e, yani e, bütünüyle şeyi hareketin kendini yani oluşumun kendini bu kaynağı icad edemeyiz. Yani düşünce çok bu ana sahiplerden önemli sahiplerden bir tanesi. Hı. Mesela bunlardan bir tanesi kendilik bilincinin oluşması, yani Müslüman kimliğinin kültürünün oluşması mesela. Bunlardan bir tanesi metinlerin teşviki, metinlerin dini metinlerin motivasyonu kendini yani tarihte bir özne olarak konumlandırma çabası mesela Müslümanların. Bütün bu düşünce faaliyetlerinin arkasındaki temel sahiplerden. Siyaset sadece, siyasetin etkisi çok görünürdü biliyorsunuz. Yani siyaset biraz daha nesnel bir alana karşılık gelir. Bu nesnel alanı biz görebiliriz, bunu takip edebiliriz. Mesela memnun döneminde ya da sonrasında olan teopolitik durum, pozisyon mesela tarih kitaplarında çokça belirgin bir şekilde ifade edilir. Tarih kitaplarında bunlar yazılır. Niye? Çünkü görünürdür yani. Tarihsel olarak bunlar tespit edilir. O yüzden bu siyaset daha vurgun, vurgulu bir şekilde kendini gösterir. Fakat bunları bunu tek kaynaktan okuyamayız. Bütün bu gelişimi, oluşumu biz yani mesela Ehl-i Sünnet'i sadece Mutezile karşıtlığıyla, Haricilik karşıtlığıyla, Şia karşıtlığıyla okuyabilir miyiz yani? Bu büyük bir haksızlık olur. Ehl-i Sünnet'in ortaya koyduğu birikime büyük bir haksızlık olur. Dini metinlerin motivasyonu var. Tevhid var yahu. Tevhid denen bir şey var. Ana vurgu var yani. Tevhid kavramı var. Esasında her şeyin merkezinde kaynağında bu var. Neden yani fetihleri, fetihleri bu kadar güçlü bir şekilde, hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar, ne bileyim. Daha Hazreti Peygamber vefatında Arap Yerim adısı, Hazreti Ömer döneminde Mısır vesaire ta yani Emeviler döneminde işte Cebeli Tarık'tan Endülüs'lere kadar gidilmesinin arkasındaki temel motivasyon nedir? Bu bir tevhid fikridir. Yani tevhidi hayatın merkezine koymalıdır. Aslında tevhid fikri cahiliyede yok mu? Var. Ama tevhid fikri hayatın merkezinde değil. Zihinde bir tevhid fikri var. Fakat hayatın merkezinde değil. Yani ona, onun merkezi aldığı bir medeniyet görüşü ortaya koyma, bir teklif ortaya atma. Bunlar, bunları çoğaltabiliriz tabii ki. Kendini tarihte bir özne olarak tanımlama, kendini gerçekleştirme vesaire. Bunlar da işin farklı cephelerine, meçhelerine işaret ediyor tabii ki. Doğru, güzel oldu bu açıklama. Bizim siyaset deyince her şeyi o siyasi perspektiften sanki ya da işte... Böyle diyalektik karşıtlıktan okuyormuşuz gibi düşünce tarihinin ortaya çıkıyor. Ya bu düşünce dediğimiz şey çok çok yönlü okunması gereken evet. bir şey yani. Çok yönlü bir şablonla ancak e, okunması gereken bir şey. Ama ana sahiplerden bir tanesi ancak bu olabilir yani diye düşünüyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Eyvallah. Evet. Abla hocam... <gülüyor> ne bu kapı kapatalım mı dükkanı? <gülüyor> var mı başka? Evet. Hocam? Evet mikrofonunuzu mikrofonunuzu açarsanız saygılar hocam çok memnun olurum. Evet. Ramazan'ın <gülüyor> yorgunluğu da var hocam. Bizlerde de evet. arkadaşlar da hocalarımız da abili teravih tuttular onun yorgunluğu da var. Aha. Tamam bizde biz, biz teravih süresini böyle değerlendirmiş olduk. İlim de bir ibadettir neticede diye bakıyoruz. Bir de teravih kılma hakkımız hala mahfuz yani. <gülüyor> Aynen. Biraz önce hocam, bundan önceki derste fıkıh ekber okuyorduk arkadaşlarla. Son cümle, e, Ramazan gecelerinde teravih sünnettir. Fıkı Rekber'e geçiyor malumunuz. Bahsettiğiniz <gülüyor> gibi, haka etrisalesi ama e, fıkıhla ilgili bir bilgi geçiyor. Fıkıhla ilgili bilgi de fıkıhtan dolayı geçmiyor malumunuz. Şia'ya bir e, Şia e, tepki yok diye. Doğru, Neyse ben de artık e, sizin gibi hocam. Yani Akide ile Akaid'i ayırmak, e, Akaid'teki her şeyin dinin temel değişmenin esası olmadığını bir şekilde belirtmek gerekiyor. Yoksa Fukul-Ekber'deki her maddeyi de sahip çıkamıyoruz. Abi ne biz ne işi var orada? Ne biz niye geçiyor? Ondan sonra oradan şey niye geçiyor? Mes üzerine mes niye geçiyor? Ne alakası var yani? Yolculukta namaz niye geçiyor yani akayit metnindeki değil mi? Bunlar hep şekilde e, muhalefetle arasındaki e, sınırın kimlikle daha belli olsun diye, kimliği kimliği, şey kimliği belli olsun yapılmış şeyler. Şimdi garip hocam bu açıdan bakınca günümüzde de e, farklı grupların arasında belirginleştirme hatta bu kadar yani farklı siyasi grup olabilir, dini grup olabilir. Aralarındaki farklılıklar ön plana çıkartarak kimliklerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Tarihsel süreçte bu mezhepler üzerinde de bizde yapılmış. Bu Akay kitaplarına yazılmış, Kelam kitaplarına yazılmış. Evet, evet, evet. evet, değerli arkadaşlar. Tamam. Son evet. sorularımız varsa alalım. Yoksa hocamıza tamam. teşekkür edelim. Hocam haftaya söyleyelim. Yani bir haftayı derken işte bir sonraki ders. İnanç ve toplum. Ee, Sefer alabilir miyiz hocam? Evet, evet. İnanç ve toplum. Tamam müjde olgusu üzerinde duracağız. İnşallah. Ee, inşallah yani 5. bölümün tamamını inşallah. Evet hocam çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim sizlere, değerli vakitlerini ayıran bütün dostlara, arkadaşlara teşekkür ediyorum eksik olmasına. Web sayfasından <gülüyor> hem video kaydını takip edebilirsiniz hem de bir sonraki derse kaydolursanız olursanız e mail ile tabiki e zoom giriş bilgilerini göndermiş oluruz. E Web sayfasından da dersi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Hocam hayırlı geceler inşallah. Hayırlı, hayırlı geceler herkese. Hoşçakalın.